O gel What the fuck are you doing guys? Ye Yo, ölmüyor muda <gülüyor> Nektar kovalıyo amana koyim Şurada bir yedim düşeceğim bir tane daha yedim Şu siktimin nektini öldürele ya Heh bana, bana şey at, bandaj at Bi, bi' attım Bi, bi' var Haz, haz, ağzımın da bi' var Hay s**im değmiyor ya Aaa çıldıraca- Ananı s**imeseydim oldum Hello, No no no, I'm, I'm, I'm not like, Hello guys Aha adamı öldürmedi mar beni bilmiyor çok güzel hey guys no, no no no no take it wow let's go let's go shut the fuck up let's Hepsini hızlı gel hepsini öldürdüm. <gülüyor> Yargı da attım. <gülüyor> Bas, bas. Lan niye buraya geldin? Lan arttı. sen önünü sekeyim. Tam atla atla gel. Ananı sikeyim dibimdeyim, Sulo. Süre öleceğim ben. Yok. Sağlık kitine bastın. Dibimdeymiş lan, altıma ettim. Dur, geliyorlar. Geliyor. Geliyor. 2 tane geliyor, Sulo. Vurdum birer tane. Bana doğru geliyorlar slow. O da sayydı. Ananı sikeyim bana fake attı bot. Botun bana bir fake'i var gör. Amına kodum. Bir dakika hadi şırınga artık ama ya. Şırınga istiyorum. Bu ne olamıyor ya? ana aaa bot lan hııyyyyy çok özellik deni sıkı gel lan buraya Oh be lan kemik okun gözünü sevi aha şırınga Allah'ım sonunda şırınga ara гоben var herhalde bir frankly aidim ananı z63 מא han Şuringa çıktı bundan da Let's Nice Sen misin gören? Karra edek geldi Ya Nereden? Nasıl vurdun amına koyun beni? Süleyman adam var Gel Gel gel gel gel gel Var var sen almadım yanına Bit attım Oğlum sen niye yanına ayağı kalmadan çıkıyorsun kendini neyle savunacağını almışsın tamam devam et dedim. yedim tane da yersem düşerim Bir, Birine vurdum Aşağı aşağıdaki neki var ona göre Ananı s**eyim ne kemik okatıyor öldüm ben Sür sürücüye tamam mı Alınmış gel slow Yetişemezler yetişemezler bize Yakıtımız az slooo Orası o yakarı peşimizi bırakın Hala geliyorlar mı geliyorlar vallahi. geliyorlar mı lan hala Orası o yakarı peşimizi bırakın İzle Oğlum yakıtımız az Bak şimdi bak ne yapacağım bak bak bak Sakın onlara sıkma bak taktiği izle karakola indireceğim izle <gülüyor> Yakıtımız çok az 35 yakıt var slo Şimdi bak izle bak bak bak taktiği izle bak Hadi doğruçum, geliyor mu ama koyduğumu çakal? Geliyor vallahi. A döndü. Dönüyorlar. Slow. Yakıt bitti bitecek koçum. Bak buraya indiriyorum. Oğlum heliyi indirdim, sakladım. 10 yakıtı var. Hızlıca yakıt bulmamız lazım, slow. Aa buldum. Lan burada sıkarsan bana sıkar ya. Slow, şunu gelip kırsana da bir şeyle. Bende kıracak bir şey yok. Bin. Amına ne güzel tanele al al diye adam var diyorum adam yere atıyor ya lan. Şura bak bu heleği oradan alabilirler. Onun için dikkatli olmalıyız. Gel bakalım. Jackpot'umuz var dediğin geldi. Aman FPS'm 30'da işte. Bak mesela şuna. Tıkla şuna. Oğlum yere atma itemleri. Al onu yerden. Benim üstümde elletecek malzeme var. Alamıyor. Güvenle belge o scrap'leri yerden al. Katlıyorsunuz mu 5'e, 6'ya, 10'a, 15'e? 3'e yatırdım son anda. Ben hepsini üçe yatırdım. 25 tane vardı. Hadi hoşum. Batmakla çıkmak arasındaki tek ince çizgisin. Hadi bakayım. Hırpır zık. Puu. Hadi üç. Pu ananı Ben önlemeyeceğim bu eldeki bir, bir, daha bir gelecek. Bir daha bir bir daha bir gelecek amına koyayım. 15 tane yatırıyorum lan bira. Ne dedim ben? Oğlum ben biliyorum, biliyorum. Easy. 5 gelecek. Hadi bakalım 5 canım. Hadi canım 5. Hadi gülüm 5. Hadi 5 dur. Hadi 5 5. Hop! <gülüyor> Gel. Aa 20'nin gelme nasıl çok düşük. 3'e atırıyorum. 5'e ölçüye e yatırdım. Sulo 5'te hayatımın yarısı var. 5 geliyor. 5 geliyor. 5 geldi. Sulo. 3 576 tane orada var üstünde Sulo. Bak şu an 20 gelebilir işte Sulo. 112 tane 112 tane 20'ye yatırdım oğlum. 20'ye ve 1'e yatırıyorum oğlum. Hadi koçum. Kaç dakikası var? Aha başlıyor. Hadi slow, hadi bakalım. Hadi bir 20'miz yok mu be? Bir 20'miz yok mu be? Bir 20'miz yok mu be? Bir 20'miz... Bir 20'miz... Bir 20'miz, bir 20'miz yok mu be? Bir... 2K! 2K! 2K, orda! Slow, 2K orda slow! Ananı Asiktir! Ben cz'de bıçak açmaya gidiyorum. Ananı sikiii Slow kaç tane oradan var? 200 de bende var Efendim anne Anne kapıyı kapat Anne filmde ne napıyon? <gülüyor> Annem baskına geldi Bas eve bas bas bas bas bas bas bas bas. 2k scrap işte bu kickscript bas bas bas bas bas bas bas bas <gülüyor> yatağını al direkt direkt öne alalım yatağını al